Bu hafta hangi duaları okuyacaksınız? Değerli Ateş Burçları bu hafta Selevati Tevhrici'yi 11 adet okuyacaksınız. Ve mutlaka ve mutlaka Ya Rezak 21 adet okumanız sizin için hayırlı. Bir de vaktiniz varsa Kevser Suresi okursanız daha büyük aydınlanmalar yaşayacaksınız. Değerli Toprak Burçları Tebbet Suresini 11 adet ve Nars suresini 7 adet okuyacaksınız ve sizin için de esma olarak ee, kalbimden geçen en nafi şurada bakın en nafi 11 adet çekiyorsunuz enerjiniz ve rızkınız için bol sirkeli suyla abdest alıyorsunuz nazar enerjiniz çok fazla var bu nazara iyi gelecek. Değerli hava burçları esmanızı söylüyorum elbedi 21 adet okuyacaksınız. Kafir'in suresini 7 adet okumanız ve İhlas suresinde 11 adet okumanız size bereket ve aydınlığa eriştireceğini söyleyebilirim. Değerli su burçları Size ne diyeyim? Şöyle söyleyeceğim. E, Ayetel kürsü 11 adet. 11 adet okuyorsunuz. Ve son bir şey daha belirleyeceğim size. Kalbim İş, İnşirah Suresi'nde 7 adet ve Esma'nıza geldiğim baktığım zamanda mutlaka ve Esma'nızda Ya Allah'ı 11 adet çekerseniz enerjiniz bu ara mümkün olduğu kadar Toprağa dokunun, toprak enerjisi sizin negatif enerjinizi alacaktır. Ayaklarınız mümkün olduğu kadar toprağa basmanız yeterli. Yükselen ve ay burcunu yapmak isteyenler de yapabilir. Ama bu duaları bu hafta bol bol okuyun, enerjiniz artsın. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun.